dedim yürüyen robot ne aman akıyım yürücü zaten. Geçtiğimiz Yapabilir. hafta robot... Bakalım. ...dünyasında iki büyük gelişme yaşandı. Bu gelişmeler büyük ama robotlardan biri büyük, diğeri epeyce bir küçük. Büyük olan dünyanın en gerçekçi, insansı robotu. Bir laboratuvarda cansız bir manken gibi gözleri kapalı duran bu robot... Oğlum bak! Gerçekten Detroit'e dönüyoruz ha. Durdurun artık şunları! Önce omzunu hareket Daha ettiriyor. Iyi. Sonra kamera arkasından birisinin parmağını ışıklatmasıyla birdenbire uyanıyor. Kısa bir süre etrafına şaşkın gözlerle baktıktan sonra kendi bedeni... Arkadaki versiyon 1 galiba. ...denini incelemeye başlıyor. Yüzündeki ifadeler bugüne kadar gördüğümüz diğer örneklerden çok daha gerçekçi. Bu şaşkınlık koreografisinin sonunda nihayet onu uyandıran bizleri fark ediyor ve irkiliyor mu, ürküyor mu? Sanırım neler olduğunu anlamaya çalışıyor ve nihayet ellerini uzatıp bize gülümsüyor. Siz neler hissettiniz bu görüntüleri izleyince? Onun gibi şaşırdınız mı? Ürktünüz mü? İrkildiniz mi? Ya da korktunuz mu? Midem <gülüyor> nak <not> geliyor ya. Ay son gösteriyordum ben. şöyle <gülüyor> robotları gösterseydim yine aynı duyguları hisseder miydiniz? Temelde bu iki robot arasında... Bu kadar vizyonluyuz işte. Bir Biri endüstriyel robot, diğeri insansı robot. İkisinde de bir sürü kabloyla birbirine bağlanmış motorlar var ve bu motorların hareket ettirdiği parçalarla dış dünyada bir şeyleri değiştiriyorlar. Birinde otomobiller, diğerinde bizlerin yüzündeki şekilleri ifadeleri. Doğal olarak biz insana benzeyen şeyleri gördüğümüzde diğerlerine oranla çok daha fazla etkileniyoruz. O yüzden de özellikle son yıllarda bu humanoid yani insansı robotların sayısında büyük bir artış görüyoruz. Az önce sizlere gösterdiğim Ameca adlı bu robotu yapanlar da aynı gerekçeyle onu ürettiklerini söylüyor. İnsana benzeyen bir robot yapmamızın nedeni, insanlarla etkileşim kuran şirket diyorlar. İnsan Yok. yüzü Çok yüksek bant genişliğine sahip AMK bir iletişim deyince. aracı. <gülüyor> Bu ne <güne> kadar Bu <gülüyor> ne yapılan diye denemeler. Her ne <gülüyor> kadar humanoid, insansı olarak yapılsa da tam olarak benzeyemediğinden olsa gerek. Onlara baktığımızda arada kalıyorduk. Buna Uncanny Valley yani tekinsiz vadi Aa, yeah. denildiğini söylemiştim ve daha önceki videolarımda ayrıntılı olarak bu kavramı anlatmıştım. Şimdi ne demek istediğimi yeni ortaya çıkan örneklerle bir kez daha kısaca açıklamaya çalışayım. Hatta bunun için bu Amerika'yı da yapan Engineered Art mühendislerinin daha önceki bir denemelerini kullanalım. Çünkü bu etkileri çok daha net bir şekilde görebiliyoruz örneklerde. Mesela Ocak ayında tanıttıkları Clio'ya bir bakın. Onu bir maestro gibi giydirmişler klasik müzik eşliğinde zarif hareketler yapıyor. İlk bakışta insan zannediyorsunuz ama daha birkaç saniye bile geçmeden insan olmadığını fark edip irkiliyorsunuz. Çünkü bu görüntü sizde o Uncanny Valley etkisini uyandırıyor. Gerçek insanlara kusurlu bir şekilde benzeyen böyle insansı nesneleri görmek bizlerde tekinsiz ya da garip bir şekilde ürkütücülük ve sonrasında da sinti duygularına yol açıyor. Hello. To the Oysa aynı nesniği kıyafetlerinden o? ve cildinden Onu ayıklayıp görebilsek... O konuştu ya. ...bu etki azalacak. Tam olarak kaybolmayacak belki ama epeyce bir azalacak. İşte o yüzden bu robotun bir sonraki modelini üretirken tekinsiz vadi hipotezinin neredeyse insan gibi görünen bir varlığın izleyicilerde oluşturduğu o soğuk ve ürkütücü duygular uyanmıştır. Oğlum şunlardan yüz, yüz tane evini bastın düşünsene böyle kontrolden çıkmışlar. Aman koyun biri camdan giriyor, biri çatıdan giriyor. Böyle bakışlar falan. <gülüyor> Aman koyun var ya hani bir şey de yapamazsın. Pompalıyla vursan da bir şey olmaz. Amunokoyim. Tırma riskini azaltabilmek için Ameka'da doğrudan bir iskelet görüyoruz. Yani bu kez farklı bir şey denenmiş. Onun robot olduğu gizlenmemiş. Bir de... Buna itfaiye hortum bağlayacaksın evi amına kuyma. Yani <gülüyor> sıkarak gideceksin. modern dünyanın farklı türdeki kaygılarını azaltmaya çalışmışlar. Mesela derisinin rengi gri. kızıl derili değil. Ayrıcalıklarla doğan beyaz ırktan ya da sarı, kahverengi... Siyah ırktan da değil. Onu yapanlar ırkının birisine, cinsiyetinin de görmedimiz olmasına çalışmışlar. Buna bakınca çalışmış. ne erkek ne de kadın gibi gözükmesini istemişler. Sadece temel insani özelliklere. Durdursana bir şey söyleyene odaklan. Durdurdum. Sence bu kadın mı erkek mi? İşte diyor ya ikisi de dil diye. Tamam değil. Okay. Ama sende hissettirdiği ne onu merak ediyorum. Kadın. Bana mesela kadın gibi geliyor. Kadın. Gidiyor. Acaba kadın mesela nemesi burada <gülüyor> mı? Buradayım. Sence ne bunun cinsiyeti? Bence hiçbir şeye benzemiyor. Yani kadın erkek. Bu cinsiyetsiz yok. ya, ben de ikisinden alamıyorum. Tamam, şisiyeti, yok, yok, hissiyatı ne? Yok, yok, Bir şey uyandırmadı. Yani cinsiyeti ayrımı uyandırmadı. Hmm. Bence siz öyle bakınca hissettirmesiniz ve vücudundaki Çünkü kadın yüzünde, yani özellikle hani bıyığı, sakalı olmasını zaten alışık olmadığınız için direkt olarak onu yönleniyorsunuz. Yani bıyık, sakal görseniz hiç soru işareti bile olmaz. Neye ya, bağlayacaktı bunu? Değil. Bence biraz <gülüyor> dolayı da o ya. Şuna, yani merak ettim ben mi? Hani benim acaba mahalle baskısı veya hislerimden kaynaklı mı diye kadın gibi gördüm. Yani anlam veremedim. Niye kadınsı geldi? Madem cinsiyetsiz hmm. yapıldı diye. O... Mesela iPhone'da bir ara üretmiş diye bir ses. O da bana kadınmış gibi geliyordu. Erkek diye dinlediğinde ses erkek. Bir tane ses ürettiler ya e, Siri için falan kullanılıyor şimdi. Hmm. Kadın mı erkek mi diye cinsiyetsiz bir ses. Erkek diye düşündüğünde erkek oluyor, kadın diye düşündüğünde kadın oluyor. Bana hep kadınsı gelmişti mesela o konuşmaları kadın değil mi? Bir tane öğretilen değil, yeni gelecek olan sildi. Şu andaki kadın. Yeni cinsiyetli biri gelecek yani adı değişir büyük ihtimalle onun. Bence buna feminen demek daha doğru olur. Evet ama böyle hani biraz yani daha yüz hatları dolayı. daha böyle bir oval ya. Ama mesela ben öyle dokunuşlar atıyorum. yapmışlar ki böyle bazı çıkıntıları da belirginleştirmişler. Tam arası bir şey denemişler yani. Yani bir sabit Başka bir, attılar, bir şey ta çıktım. tanım mı bilmiyorum ama işte kaş çıkı, gözleri mesela falan değişik. Devam bakmışlar. O yüzden de yüzünü griye boyamışlar. ...yine de korkutuculuğunu azaltmayı başaramamışlar diye düşünüyor olabilirsiniz. Her ne kadar dünyanın... Mesela bana bu korkunç gelmedi. Az önceki çok daha fazla korkunçtu yani. ...en gerçekçi insansı robotu olarak lanse edilseler de teknolojik gelişmişlik açısından baktığımızda... ...aslında bunların böyle karmaşık bir kukla ya da hatta daha da ileri gideyim bir vitrin mankeninden pek de farkı yok üzerindeki motorlarla hareket ettirilen mekanizmalar dışında. Dolayısıyla abartmaya da gerek yok. Bu tür robotları zaten uzunca bir süredir gösteri ve eğlence amacıyla üretiyorlardı. Bu yeni çıkan modellerin de hala bir yürümek ya da koşmak gibi vücuda ait özellikleri yok. Oh, bye bye, say, ve onun bu tür Sabah bir uyanıyorsun böyle pardon gece 3'te karşında tam bu formda duruyor. Skin yok. Böyle operasyon söylüyorsun. Terminator gibi düşün ama bu yani. Böyle sana kitlenmiş, gözler kıpkırmızı. ...siklerini tamamlayan bir başka popüler robot üreticisi var biliyorsunuz. Bastan Dynamics. Bunlar çok iyi diye izlemiştik. İnsansı Hop. vücut hareketleri deyince bunlardan daha gelişmişi henüz üretilmedi. Her türlü atletik hareketi kusursuza yakın bir dengeyle ve ustalıkla gerçekleştirmeyi öğrendiler. Baksana oğlum ya. Ay İşte tüm bu hareketleri yapabilen Atlas adlı bu robotun vücuduyla... Amerika'nın yüzünü birleştirdiğinizi bir düşünsenize. Hem böyle hareket ediyor hem de böyle yüzünü şekilden şekle sokabiliyor. Bu iki robotu evlendirsek... ...çocukları nasıl bir şeye benzerdi acaba? İyi de robotlar üreyemez ki diye düşünüyorsunuz değil mi? Artık üreyebiliyorlar. Bakın şimdi size bambaşka bir robot türü göstereceğim. Hiç asıl korkmayacaksınız bu türdeki robotları görünce. Ney? Şimdi asıl mevzu başlıyor. Yani bence asıl mevzu olan kısım. Çünkü humanoid robotlar gibi bize benzemiyorlar. Otomobil. Ben çok tırsıyorum böyle şeylerden. Bakar bir geçen gün metaverse'da işledim ya öte geldik ya. Yani. Yapan endüstriyel robotlar gibi güçlü evet, değil, eyvallah. De değiller. Tam tersine verir. Mini minicikler. Xenobot Bana... adı verilen bu robotlar minik bu yorum mm genişliğinde ya. küçük birer biyolojik makine. Ney? Ya mesela şimdi herkes yazılıma kanalize oluyor, herkes bütün e, gençlerimiz yazılım okumak için elinden geleni yapıyor çünkü çağın mesleği o. Peki soruyorum şimdi o kadar hızlı ilerliyor ki, verev ki bundan 10 yıl sonra sen bu mesleği eline alıp böyle hayata adapte olacağın zaman, şu an diyelim ki 20 yaşındasın, 30 yaşına geldiğinde ya bu yazılımlar yazılım üretebilmeye başlarsa, bir olacak. Sen işsiz kalacaksın o dönem geldiğinde. Bence öyle değil ya. Bilmiyorum yani. Şöyle mesela abi şöyle düşün. Eskiden yani böyle 1990'larda 2000'lerde bir grafik tasarımcı çok daha fazla biliyorsun hani işçilik olarak iş yapmak zorundaydı. Bugün evet. şimdi bir sürü tool çıktı o grafik tasarımcıların işini kolaylaştıran ama yine o grafik tasarımı alanında uzmanlaşan adam o tool'ları kullanıyor artık. Yani o da uzmanlığını daha da ilerletmiş oluyor aslında. Sadece detayları makineye yüklemiş oluyor. Ya, bir, evet bir, bir, ama bir, ben de grafikerim benim birçok arkadaşım işsiz kaldı teknolojiden dolayı. Ee, kendini yüzden... geliştirmeye getireceksin ha. olayı ama hani sen istediğin kadar kendini geliştir. Bir yerden sonra bu teknolojinin gelişimi seni işsiz bırakıyor. Şu anda birçok tool var mecbiyen otomatik kod ama yine aynısının birebir bir insan zekasını tut, yerini alamaz abi mümkün değil ya. ...şu an alamaz yani o tabii dedikleriniz. Zaten. Ya alacaktır abi. Mesela şeyler var. Pardon abi laf mı kestim? Burç abi girecekti galiba. Yok ya ben çok... Ses var da pardon kusura bakmayın. Yani şeyi söyleyeyim mesela. Var. Bizim sosyolojimiz şey diyordu. Yani, ta yani tarihin tahmin edemez tabii ama... ...yakın bir süre içinde... ...hani cerrahlık dediğimiz şey yani... ...doktorların yaptığı cerrahlık... ...aşırı hani aşırı yani böyle... ...6 yıl okunması falan gerekmeyen bir kademeye bile inebilir. Çünkü... Hani cerrahın biliyorsunuz profesyonelliği özellikle böyle Hı -hı. ameliyatlarda falan ya. E bunları şu anda çok daha kolaylaştıran çok ileri teknoloji böyle biliyorsunuz. illa videolarını görmüşsünüzdür işte üzüm kabuğunu zerre içeriye girmeden soyan cihazlar falan üretiliyor. Yani mesela bir Geçen gün cerrah... izledin mi o bir tane muz kabuğuna yapılan işlemi? Yani onlar mesela onlar yani aslında birçok cerrahı hani totalden baktığımızda işsiz bırakıyor gibi görünüyor. Ama hani medeniyete katkısı daha mı fazla? Evet daha fazla. Yani o açıdan bakmak lazım bu işe. Bunlar insandan çok kurbağaya benziyorlar. Zaten Afrika, pençeli kurbağasının embriyolarından alınan kök hücrelerden çıkarılan deri ve kalp hücreleriyle yapılmışlar. Deri hücreleri onların temel yapısını, iskeletini bir anlamda oluştururken kalp hücreleri de bir küçük motor gibi çalışarak hareket etmesini sağlıyor. Xenobotu ileri itmek için hacim olarak küçülüp genişliyor. Tüm bunlar bir deneme yanılma süreci, yani evrimsel bir algoritma kullanılarak belirli bir görevi gerçekleştirmek için bilgisayar simülasyonlarıyla otomatik olarak tasarlanıyor. Bu minik robotlar yürümek, yüzmek, peletleri itmek, küçük yükleri taşımak için üretiliyor. Gruplar halinde çalışabiliyor, yemek yemeden haftalarca hayatta kalabiliyor ve yaralanmalardan sonra kendilerini iyileştirebiliyor. Şimdi diyeceksiniz ki, ha bunlar robot değil ki bildiğin canlı organizma. Bilgisayar ve robot bilimi profesörü Josh Bangert da diyor ki, Çoğu insan robotları metal ve seramikten yapılmış olarak düşünür ancak bir robotun neyden yapıldığı değil ne yaptığı, kendi başına insanlar adına hareket edip etmediği önemlidir. Dolayısıyla bu hem bir robot hem de genetiği değiştirilmemiş kurbağa hücrelerinden yapılmış bir mikroorganizma. Moleküler biyoloji ve yapay zekanın bir kombinasyonu. İşte aynı profesör geçtiğimiz günlerde başlangıçta küre şeklinde olan ve yaklaşık 3000 hücreden oluşan bu xenobotların çoğalabildiğini keşfettiklerini açıkladı. Ancak bu olay nadiren ve belli koşullar altında olabiliyormuş. Buna kinetik replikasyon deniliyor. Moleküler düzeyde gerçekleştiği bilinen ancak daha önce tüm hücreler veya organizmalar ölçeğinde hiç gözlemlenmemiş bir süreç. Araştırmacılar yapay zekanın da yardımıyla Zenobotları bu tür kopyalamalarda daha etkili hale getirebilmek için binlerce vücut şeklini test etmiş. Peki ne bulmuşlar en sonunda? Pacman şeklini. Evet, kullandıkları süper bilgisayar 1980'lerin video oyunu pac benzeyen bir C şekli bulmuş. Bir petri kabında minik kök hücreler bulabildiğini, yüzlercesini ağzında toplayabildiğini ve birkaç gün sonra hücre demetinin yeni Xenobotlara dönüştüğünü keşfetmişler. Burada ilginç olan şey yapılan programlama. Kullandıkları yapay zeka, bu minik makineleri bizim bildiğimiz türde programlamamış şekli üzerinden tasarlamış. Profesör Bangert diyor ki, Şekil özünde bir programdır. Şekil bu inanılmaz şaşırtıcı süreci güçlendirmek için Xenobotların nasıl davrandığını etkiler. Bu mikrobotlar henüz çok yeni bir teknoloji ve bu konuda yapılan araştırmalar da Pioneer denilen böyle bilimin teknolojinin uçlarında yapılan araştırmalar. Bunları geçen yüzyılın ortalarında yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan çok ilkel bilgisayarlara benzetebiliriz. O yüzden de henüz somut ve pratik bir uygulaması yok. Peki gelecekte nerelerde kullanılabilir? Gelecekte bu minik robotlar hem insan vücudunda hem de Gezegenimizin vücudunda görev alabilir. Mesela okyanuslarda mikroplastik atıkları toplayabilir ya da radyoaktif atıkları temizleyebilir. Bir ilacı insan vücudunda taşıyabilir. Atar damarlarımızı tıkayın. Cetamızı. Şey <gülüyor> Tukan abi <anlıyor> mu acaba. Hani <gülüyor> o plakları temizleyebilir. Gördüğünüz gibi pek çok çeşit robot <gülüyor> turu var. Bunlardan bazılarının yaptığı araçları yıllardır hemen her gün kullanıyoruz. Bazılarını gördüğümüzde aslında topu topu 32 tane servo motorun hareketlerine baktığınızı bile bile yine de ürküp irkiliyoruz. Bazılarının danslarını seyredip gülüp eğleniyoruz. Şemilim, nasıl Bak bu, burayı anladım. <gülüyor> Ama tüm bu robot türleri içerisinde kişisel olarak beni Bana en bunlarla gelen göremediklerimiz kendi kendini kopyalamaya başlayan biyoteknolojik mikrorobotlar ve hatta daha da küçüğü nanorobotlar. İnsan göremediğinden, bilemediği şeylerden korkar öyle değil mi? Zaten bu örnekte beni korkutan da tam olarak bu. Göremediğimiz kadar küçük robotlar görebildiklerimizle birleştiğinde ortaya ne çıkacak? Ve çıkan şey bizi ne kadar derin bir tekinsiz vadiye sürükleyecek. <gülüyor> ya bunun temelinde asıl iyi kafa yani. karıştıran kısmı ben size şöyle söyleyeyim. Hani bence asıl tartışılması gereken konu şu. E, bugüne kadar mesela bak Detroit diyorsun. Detroit bile hani böyle robot distopyaları falan kuran filmler, diziler, oyunların hepsinde bu robotlar cansızdı. Bu şekilde distopyalar kuruldu ama bu neredeyse hiç düşünülmemiş bir konuydu. Yani şu an önümüzde hem bir canlı var... Hem de biz onu kendi menfaatlerimiz için kullanmayı planlıyoruz. Ki bugüne kadar cansız robotlar için Bill Gates bile...